Sen özgür müsünü sorduğumuzda kadından giriyor, kadından çıkıyor. Her seferinde bir dakika konumuz sizsiniz diyor. E, 2018'de yola çıktık. E, çıktığımızda da ya deli misin? Vallahi çok taşlanırsın dediler. Ondan sonra risklidir dediler erkekliği konuşmak. Ya biz konuşmayan yani Kadınlar konuşacak bu konuyu. Çünkü erkek de çok ağır bir konu. Bunu erkeklerin oturup konuşması zor olabilir dedik.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 Erkekler konuşuyor ama bu defa farklı konuşuyor dedik. Aslında konuşamadıkları için konuşuyor demiştim. Konuşmaları gerektiğine idrak edelim diye söylemiştim onu. Konuşuyoruz. Çok açık yüreklilikle, şeffaflıkla konuşanlar var. Daha kontrollü konuşanlar. Ya Erkekliği nasıl konuşuruzu anlamaya çalışanlar var. Ama konu cinsiyet eşitliği. Çıkış noktası da şuydu Tülay.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 çok doğru bir çıkış noktası. Çünkü kadına yönelik şiddetin temelinde de ata zihniyet var. O ata at zihniyet, kadın evinin alasıdır, çocuklarına bakar, erkeğe hizmet etmekle mükelleftir der. Erkek de aynı o zihniyetle yetiştiği için kendi yetişkinliğinde kadına şiddet uyguluyor. Yani o yüzden çıkış noktanız o kadar doğru ki eğer o erkeklerin kafası değişmezse